Carilerde diğer riskler nasıl tanımlanır ve kullanılır? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama alanına geldiğimizde Sistem yazarak Sistem Parametreleri ekranını görüntüleriz. Sistem Parametreleri üzerinde carilerde tanımlanacak risk bilgilerini tanımlamamız gerekmektedir. Arama alanına risk yazarak cari başlığı altında bulunan parametreleri görüntüleriz. İlk olarak, cari risk bakiye kontrolü yap parametresine evet olarak düzenlememiz gerekmektedir. Cari risk limiti nasıl tanımlanır videomuzda da bahsettiğimiz gibi, risk kontrol bilgileri geçerli olacaktır. İlgili videodan inceleme sağlayabilirsiniz. Sistem parametresini aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile kaydederiz. Ctrl-T tuşları ile yeni bir sekme açarak, Cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Sistem parametrelerinde risk tanımlaması yapmamız durumunda parametreyi kaydettikten sonraki cari kart tanımlamalarında risk bilgileri düzenlemiş olduğumuz parametrelerden gelecektir. Parametreyi düzenlemeden önceki carilerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Listeden daha önceden kaydettiğimiz bir cariyi güncelleyecek olursak satırdan işaretleyerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Cari kart detayı ekranında bulunan risk bilgileri sekmesini görüntüleriz. Açık hesaplar için kullanacağımız risk limitlerimiz dahilinde oluşturulmuş olan tanımlamalar haricinde, bir de cari ile yapacağımız işlemlerde kendi çek senetlerinde risk tanımlaması yapılacak değer ve limitin açılması durumunda kontrol şeklini belirleyebiliriz. Limitin açılması durumunda işleme devam edebilir, sistem uyarı verebilir veya sistem tarafından işlem durdurulabilmektedir. Bu videoda diğer risk tanımlaması yapılması durumunda sistemde tarafımızda nasıl uyarı geldiğini inceleyelim ve her bir işlem için birer risk limiti tanımlaması gerçekleştirelim. Kendi çek senedimizin 5000 TL'nin üzerinde olması durumunda sistemin uyarı vermesini, müşteri kendi çeki senedinin 5000 TL'nin üzerinde olması durumunda sistemin işlemi durdurmasına, müşteri cirolu çek senedinin 5000 TL üzerinde olması durumunda işlemi durdurmasını, faturalanmamış irsaliyelerde ve teslim olmamış siparişlerde 10.000 TL risk limitinin aşılması durumunda sistemin uyarı vermesini sağlayalım. Yüzdeler alanında ise gireceğimiz çek ve senetlerde kendi çeklerimiz, müşteri çeki, müşteri cirolu çek senetlerine dair yüzdesel değerler eklememiz mümkündür. Örnek olarak, 50 değeri eklememiz durumunda girilecek olan çekin tutarından tanımlamış olduğunuz risk limiti değerinin %50'sini düşerek kalan tutar sonrasında risk değerlemesinin yapılacağını ifade etmektedir. Düzenlemeleri tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden kaydederiz. Düzenlemiş olduğumuz risk tanımlamalarını istinaden örnek olarak çek senet tanımlaması sağlarız. Bunun için Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak Çekselet listesi ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile kendi çek giriş kaydımızı oluştururuz. Tanımlama ekranında cari hesap alanından risk tanımlaması gerçekleştirdiğimiz cariyi seçmemiz gerekmektedir. F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında ilgili cariyi işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Kalemler alanına geldiğimizde çeke ait seri numarası ve vade bilgisi ekleyerek çek tutarını ekleriz. Hesap kodu alanından F1 ile banka listesi ekranını görüntüleriz. İli banka kaydını işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Aşağıdaki panelden kaydet ile işlemi kaydederiz. Yapmış olduğumuz cari kart detayı ekranındaki risk limiti tanımlamasına göre sistem tarafından uyarı penceresi açılacaktır. Cari kart risk limiti aşılmıştır. Risk tipi kendi çek senet türümüzde olduğu bilgisini uyarı penceresinde görüntüleyebiliriz. 5000 TL'lik risk limiti 7500 TL şeklinde aşıldığı uyarı penceresinde yer alacaktır. Çek tutarımız 15000 TL olması Risk bilgisine yarısının yansıması cari kart detayı ekranında vermiş olduğumuz orandan dolayı gelmektedir. Tamam ile uyarı penceresini kapatırız. Bir başka örnek olarak aşağıdaki panelden müşteri çek girişi sağlayalım. Cari hesap alanından F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Risk limiti tanımlaması yapmış olduğumuz cariyi satırdan işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Kalemler alanında çeke ait seri numarası ve vade bilgisini ekleriz. Çek tutarını ekleriz. Banka adı alanından F1 ile banka listesini görüntüleriz. Kolonlarda filtreleme ile ilgili banka kaydını seçeriz. Ve ardından aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile kaydettiğimizde sistem tarafından Hata penceresi açılacaktır. Cari kart risk limiti aşıldığı için işlem engellendi. Risk tipi, müşteri kendi çek senedinde 5000 TL'lik bir risk limiti tanımlaması bulunduğunu, ilgili işlemin 14000 TL tutarında olduğundan dolayı bu işlemin yapılmadığı bilgisini hata penceresi olarak getirecektir sistem. Tamam dememiz durumunda, düzenleme ekranına geri döneriz ve aşağıdaki panelden vazgeç seçeneği ile çıkış sağlarız. Cari kart detayı ekranında bulunan risk limitin güncellemelerini toplu bilgi güncelleme ekranından gerçekleştirebiliriz. Ctrl-T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama alanına toplu bilgi yazmamız durumunda toplu bilgi güncelleme ekranını görüntüleriz. Toplu bilgi güncelleme ekranında fiş türü olarak cari hesap kartlarını seçeriz. Özellik alanına geldiğimizde listeden limiti değerini belirleyerek güncelleme sağlayabiliriz. Örnek inceleyecek olursak liste ekranına kolonlarda bulunan risk limiti bilgisini getirelim. Risk limitini güncelleyeceğimiz carileri klavyemizden boşluk tuşu ile işaretleyerek yeni risk limiti tutarını yazmamız durumunda güncelle diyerek ilgili carilerin risk limiti bilgisini güncellemiş oluruz. Ctrl-T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama alanına Cari Risk yazdığımızda arama listesi ekranından Cari Kart Risk Kontrol Raporu ekranını görüntüleriz. İlgili rapor ekranında F1 ile Cari Kart Listesi ekranını görüntüleriz. Raporda inceleyecek olduğumuz cariyi klavyemizden boşluk tuşu ile kırmızı işaretleme ile Seçmemiz gerekmektedir. Birden fazla cari üzerinde inceleme gerçekleştireceksek, liste ekranında diğer cariler üzerinde de işaretleme yapmamız gerekmektedir. Kırmızı işaretleme yaptığımız kayıtları aşağıdaki panelden seçeriz. Limit kontrol şekli olarak limiti geçenlere, limiti geçmeyenler veya tümünü inceleme sağlayabiliriz. Limit kontrolünü açık hesaba, kendi çek senedimizle, müşteri kendi çek senedine, müşteri cirolu çek senedine, faturalanmamış irsaliye teslim olmamış siparişe göre inceleme sağlayabiliriz. Limit kontrol listesinde bulunan satırlarda inceleme sağlamak istemediğimiz işlemler bulunması durumunda klavyemizden boşluk tuşu ile gri işaretleme yapmamız gerekmektedir. İşleme ait üst işlem bulunuyor ise ilgili üst işlem türü seçilmelidir. Raporda sadece limit tanımlamalarının gösterilmesini istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlamamız gerekmektedir. Sıralama ve gruplama alanından raporda görmek istediğimiz gruplamayı veya raporda görmek istediğimiz sıralamayı belirleyebiliriz. Aşağıdaki panelden ekran dememiz durumunda seçmiş olduğumuz cariyelerde tanımla risk bilgilerini görüntülememiz mümkündür.